Herkese merhaba Mutlu İkici. ben. Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'ndeki yeni satlı portföyümüzdeyiz. 54 metrekarede oluşan bir artı bir bahçe katı olan bir dairemiz var. İsterseniz buyurun beraber içeri gezelim.